Merhaba, tablo yüzeyinin her baskıdan önce mutlaka kontrol edilmesi gerekir. Düzenli kullanımlarda, UHU sebebiyle yüzeyde bazı düzensizlikler oluşabilir. Cihaza baskı vermeden önce mutlaka tablayı kontrol etmeli ve eğer düzensizlik varsa tabla temizliği yapmalıyız. Gelin bir örneğini gerçekleştirelim. Tabla temizliği için ilk olarak ıslak mendil veya nemli bir bez yardımıyla tablayı baştan sona her yere eşit olacak şekilde temizliyoruz. Ardından toolbox içerisinden çıkan spatula yardımıyla tablo üzerinde biriken fazlalıkları ve Uhu'yu kazıyoruz. Son olarak kuru bir bez yardımıyla tablo üzerine